Selam arkadaşlar, sizin sorularınızla tekrar devam ediyorum. E, Oytun arkadaş demiş ki, kışlık, Adventure ve Turex arasında kaldım. Hangisini seçmeliyim? Daha önceden yanıtlamıştım bunu Oytun'a. E, Turex yaz aylarında daha iyidir, kumaşı daha uygundur demiştim. Adventure biraz daha e, kışlık üç mevsim olarak kalır. Ee, Yüksel demiş ki kesilmeyen zincirleri tanıtın demiş. Ee, Amussun Granit serisini biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani onlarda belirli bir derecelendirme var. Mesela işte 20 en yüksek level, en güvenlisi. Ee, onu göstereyim hemen Granit serisi. O da bu. Bunu görüyorsunuz. Yüksel sen de işte buna dikkat et. Bu gerçekten Granit serisi ve e, kesilmemezliği ve ile alakalı. Gerçekten çok video çekilmiştir. Granit Extreme 59 diye geçiyor. Bunun uzunluğu security level, level de yazıyor şurada 20 olarak yazmışlar 170 santim yani 1 metre 70 santim olarak bu en güvenli olanlardan bir tanesi abus Crenci seviyesi. yani işte kendiniz bunu işte açmaya çalışınca işte hırsızın bir tanesi açmaya çalışınca galiba iç içindeki şey açılmasına izin vermiyor böyle bir yapısı vardı. Tam detayını okumadım da daha önceden tanıtmıştım bunu. Ee, içindeki yapı kırılarak e, daha fazla e, açılması, patlatılmasını, işte soğuk herhangi bir şeyle, soğuk spreylerle de kesilir mi kesilmez mi diye detay verin demiş bir tane arkadaş. Soğuk spreylerle de kesilmeyeceğini e, garanti etmiş. Tabi ona göre de fiyatı var. Şimdi diğer arkadaşın sorusuna geçeyim. NS200 Pulsar sahibiyim. 1500 TL'ye hangi kaskı önerirsiniz? Yani 1500 TL'ye Vector Evo LS2'nin olabilir. Veya Gibi 50.5 50 50.5, trilyon olabilir. Ama Vector Evo'yu daha çok öneririm. En azından fiber bir kabuğa sahip daha iyi olacaktır. Linklerini zaten paylaşacağım arkadaşlar. Daha önceki şeylerden bir tanesi de Melih demiş. Demiş işte Venom Spin mi yoksa Venom Dynamic mi? Eğer 3 mevsim kullanmak istiyorsan Venom Dynamic kışın içine bir tane termal, termal giyerek hani yaza çok uygun mu? Yaza çok da uygun değil Venom Dynamic. Ama 3 mevsim yazın sıcak aylarında çünkü Venom Dynamic bayağı terletecektir. Venom Spin tamamen yazlıktır. Venom Spin yazın giyilir, hadi baharın diye zamanlarına kadar giyilir ama soğuk zamanlarında ful delikli olduğu için seni üşütecektir. Bir de e, yine bekleriz diye bir tane arkadaş var. 500, 500 arar için kask önerisi istemiş. 600 arar olabilir mi? Neyse, ben kask önerilerinden bir tane Kaberk'i söyleyebilirim veya şarkı önerebilirim şarkın tabii ki karbonu var, fiberi var sadece fiber var, karbon fiberi var, e, polikarbonu var e, hani senin bütçene hangisi uygunsa onlardan bir tanesini alabilirsin kaberklar kaberklar 1500-1600 lira civarında e, bunlardan da alınabilir bunların zaten özelliklerini bizim sayfamızda e, bulabilirsin kaberk e, işte kaberk diye yazdığın zaman bir sürü e, sana hani kas çıkacaktır. Bu Cadillac 2 diye geçiyor. Yani hani kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Bu güneş vizörlü bir kask, geniş bakış açısı var. Bir burnu olmamasına rağmen görünen, şuradan aldığı iyi havayla camınızın bu yapmasını engelliyor. Ön kanalı var. Ve bu açılabilir bir kask. İstiyorsan hani ben çok önermiyorum ama bazı arkadaşlar bunu seviyorlar, açılıyor olmasını. Sen de seviyorsan veya işte başka arkadaşlar da örnek alsın diye tanıtıyorum. Kaberk'in Drift modelleri de alınabilir. Kaberk DÜK de alınabilir. Mikrometrik bağlantı sahip. Çene pedi ve boyun pedleri gerçekten iyi. Rüzgarı almadığı gibi sarsılma da yapmıyor. Çok iyi kapanıyor. Tabii ki yani iyi kapatırsan bunu Ses de çok az geçiriyor. Şarkında ses geçir, karbon fiber olanı gerçekten iyi, o da çok fazla ses geçirmiyor. Bunun da tabi hani şu üstünde güneş bir yana açıp kapatmaya yarayan yeri var. Üst tarafındaki hava kanalı şuradan idare ediliyor, şöyle açıp kapatılıyor. Ön hava kanalını, ön hava kanallarında herhangi bir idarelik durum yok. Burada delikleri var, ama şuraya basınca şöyle açılıyor ve oradan da kapatılıyor. Başka ne gibi özellikleri var? Ha şurada bir şey var. Bir ek yeri daha var. İç kanalları gerçekten iyi. Yani bu alınabilir ama çene açılan, yani çenesi açılan kasları seven arkadaşlar için. Yok ben tam full face istiyorum dersen Shark karbon. Shark karbonlardan alabilirsin. Shark'ın yine fiber veya polikarbon dillerinden alabilirsin. Eee Nextece 201 alternatif olarak dursun. Hani 1500 lira değil ama 1200 lira, 1300 lira, 1100 lira civarında falan. Tridyon bence en sona koyduğunu. bunu. Hereskin'in Vector Evo'sunu da bir üste koyabilirsin. Çünkü Vector Evo da benim hoşuma giden kaslardan bir tanesi. Daha önceki tanıtımlarını linkini ben aşağıda paylaşacağım. Bu kasların da linklerini zaten paylaşacağım. Ee, şimdilik sorularınız bu kadar arkadaşlar. Tabii ki bir sürü soru var da e, benim ilk gördüğüm sorular bunlar. E, umarım yararlı olmuştur. Siz de sorularınızı eğer e, herhangi bir sıkıntı çekiyorsanız ürünlerden o ürünün sorununu yazmaya çekinmeyin arkadaşlar. Ben yorumları silmiyorum. Tamamen diğer arkadaşlar da faydalansın. E, diğer arkadaşlar da e, buradaki alınacak, alınmayacak performanslı, fiyatı ee, iyi olup iyi performans verenleri görebilsin. Sizin önerileriniz ve uyarılarınız onlar için önemli, bizler için de önemli. Lütfen abone olup e, bizim e, zilimiz işte e, YouTube'daki zili açmayı unutmayın. Onu biliyorsunuz zaten. Ben altına zaten hemen koyuyorum. Kanallı ikimiz de zaten. Hepinize iyi sürüşler.